<سؤال> سبحان من عظم شأنه. سبحان من تعزز بالخدرة والبقاء. وظهر العباد بالموت والفنى. سبحان ربك رب العزة أما يصفون. السلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين. وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين. الحمد لله رب العالمين دائماً أبداً. يا ربنا لك الحمد حمداً دائماً مع خلودك. يا ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأراضين ومن أما بينهما ومن أما شيء بشيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد إنك حميد مجيد سبحانه وتعالى عما اشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا سلطان الأنبياء. مدد يا سلطان الأولياء. الله الله بر نقطة دان. Bir insan yaratan Allah. Nokta. Nokta. Allah Allah. Atanın sülbünden ananın rahmine gelen bir nokta ana rahminde başka bir noktayla buluşuyor. Bir insan yaratılıyor. Yaratan olmadan, yaratılan nasıl meydana gelsin? Milletin kapası insan kapası olmaktan çıkmış, düşünmede bir şey kalmamış, Serhoş olmuş, bütün eğlenceleri. Top. Bütün dünyayı çalkalayan insanları meşgul eden. Top. Hütbol. Başka düşünce yok. Bir tayfa şeytan, bir tayfa ahmaklar sınıfının da en altında duranlar. Geçmiş zamanlarda ahmak vardı. yakin bu zamandaki ahmaklık derecesine enen insan bulunmadı. 20. 21. asır insanının ahmaklığının derecesine düşen geçmiş asırlarda insan yok. Ahmakul humaka. Ahmakların en ahmalı. 21. asırdaki insanlardır. Ve bu ahmaklıklarından dolayı bir avuç kimse, ki onlar cebabiredir. İlahi kahır yüklü olan adamlardır. İlahi kahırla Donanmışlardır. Bu taipa, bu ahmak insanları istedikleri gibi kullanıyorlar, istedikleri gibi akımlarını döndürüyorlar. Siyahı gösterip, beyazdır dedirtiyorlar. Beyazı gösterip, siyahtır dedirtiyorlar. Hakkı gösterip, batıldır dedirtiyorlar. Batılı gösterip, haktır dediyorlar. Putu gösterip, tapın diyorlar. Tapacağınız budur diyorlar. Çünkü bizim taptığımızı siz de tapacaksınız. Ve onlar sürüler halinde, insan sürüleri insanlara sürü gibi yaşamak yakışmaz. Lakin ciın bukiraranları cevai veleri zorbaları butık total bir İdare sistemi kurdular. Bununla bütün insan nev'ini hayvan sınıfına döndürdüler. Ve sürü halinde Avustralya'daki davarlar binler, on binlerden aralarında bir veya iki atın üzerinde çobanları var. Veya Amerika'da Teksas diye bir yerler varmış. At sürüleri var oralarda. bu sığır sürüleri var oralarda. Üzerlerinde cowboy'ya çobanları vardır. Onların ellerinde evetim e, atıp yakalayacakları ipler vardır ki ne derler onlara? Lasu. Ha? Rope to get Türkçe'de kemen kemenleri vardır. İstediklerini, istedikleri gibi kement tutarlar. Keserler, yerler veya kesip atarlar. Eteki sürüdeki mahlukat onlara baş kaldıramaz, bir şey diyemez. Çünkü ellerinde hemen yok. Umumi vaziyet, panorama mı? Dünyanın panoraması 21. asırda, 21. asırda 3. yılında budur. Zavallı insanlık. Bu kadar zavallı olmamış mı insanlar? en cebbar olan kraların zamanında bile onlara razı olmayıp başkaldırabilecek fert veyahut cemaat olaraktan köy veya kasaba olaraktan insanlar bulunuyordu. Bu zamanda bu insanları öyle bir dırak sarhoş ettiler ki yani hiç hiçbir kimse başkandırmaya ne yapıyorlar bize, ne ediyorlar bizi, nereye gönderiyorlar diye sormaya kimse de ne mecal ne cesaret kalmıştır. Biz ne diye soran insan yok. Bize ne için böyle muamele ediliyor diye soran yok. Bizim akıbetimiz nereyedir diye soran yok. Önlerine futbolu koyuyor. Yüz binler, milyonlar, bir kıtada bir yerde bir oyun oynar. Şeytan dolaplarının yüzde 75 haberi top üzerinde veya topun emsali üzerinde olan saçma sapan espiport dedikleri berbat oyunların arkasında, tehlikeli hareketlerin arkasında. Milleti meşgul etmek, akıllarını dümura uğratmışlar. Yani akılları çalışmaz olmuş başka yerde. Ancak bu spor denilen benanın arkasında. Bakmaya, heyecanları orada, hareketleri orada, istekleri orada, akılları orada, gözleri orada, düşünceleri orada, söylentileri orada, yaptıkları orada. Düşündükleri her şey orada başlayıp bitiyor. Eline beş para etmeyen bir bakır kap belki gümüşten kaplamış, altından zor kaplar, çarşıda onun gibi işini evetim. Yüz tane tedarik edersin. Milletleri öyle berbat etti bu maşlakı tiranlar ki bir kupa diyoru içine su koyup içemek. Efendim çorba koyup içemek. Belki içer içine. <gülüyor> Baş başka bir şey yaramaz. Dök başına karanesini. O zaman. Huuu, hmm. huuu. Hmm. Nedir be verdiği? Bre gökyüzünden mi yendi be? Bir bazısına şey bazısına madalya takmışlar. O madalya o ağzını aldı böyle çek. Ya, yiyecek acaba böyle değil mi? Çakolet zannettiydi, ısırıp yiyecek. Ve demek çakolet daha iyi. Ne verin be oğlum? Bakır kaplamayı ne verin? Bu hale getirdiler düşünme yok. Millet düşünemez. At gözlüğü var ya, eskiden katırlara bağlanlardı, atlara bağlarlardı ki, ürkmesin. Gelip geçenden ürkmesin. Bir kalsa dağlarda giderken uçurumlarda o hayvanat ürker. Onun için böyle şeyler önünü görürdü fakir. Başka bir şey etmez. Bir kısmını efendim, at gözlüğü çoğunun at gözlüğü takmışlar. Bir başkalarına efendim, ee, dolap Beygiri'ninki gibi doğrudan gözlerini kapatmışlar. Dolap Beygiri'ne o bir at gözünü dakasak dönmez. Gözünü kapatıyor onun. Birkaç gırbas vurunca yürümeye başlar. O zaman der ki, defkeden şehri bulduk. Gide gide gide gide gide gide. Nefke şehre yetiştik herhalde. Akşamüstü karanlıkta gözün aslında zaten nefke midir, şehir midir belli değil. Herkona. Eee, tekrar yarın devam ederiz. Gelin ahire girin de yanakta bir parça samandan sebeplenin, yarın sabah başlarız gene yola çıkarız. Bir kısmına da bu insanların, bu cambazlar Siyah gözlük takıyor, Sil siyah göstertiyor. Bir kısmına pembe gözlük takıyor, pembe göstertiyor. Bakınız ne güzel dünyamız, ne hoş dünyamız ya. Pembe, toz pembe Allahım. Ne güzel ya, ne hoş, ne hoş. Ne hoş insanlar bak bak bak bak bak. Bakın, bakın, bakın. Yani gözleriyle, kapalarıyla, bir membelleriyle oynanmayan insan kalmadı. Otuz iki azasıyla oynayıyoru başa çıkanlar milletin. Her azasıyla aşağıdaki, yukarıdaki hepsini, içten dıştan bu rezalet tarihte görülmemiş. 21 ansın cevabı Ki insanların insan yerine saymayan bir avuç efendim bir avuç cevabı bunlar. Bunların Yaptığından şeytan utanıyor. Şeytan dedi ki beni bunlar çoktan solladı. Beni çoktan geçti. Ben geride mal topluyorum şimdi diyor. Bunlar beni çok geçti. Ben düşünemeyordum. Yani ben bu kadar bu insan olunu bu dereceye yetiştireceğime efendim, hiç ümidim yoktu. Lakin bu cebabire kavmi, bu Allah tanımayan, Peygamber tanımayan, kitap tanımayan, adalet tanımayan, insafı olmayan, merhameti olmayan, Zulmunun nihayeti olmayan bu insanlar, insan demeye ben de utanıyorum bunlara. Çünkü benim etbaımda böyle kimseler yok. Bunlar beni çoktan geçti. Ben diyor utanmıyorum bunlardan. Bunlarla muhaseme edeceğim diyor kıyamet gününde. Muhakeme olacağım bunlardan. Ve ben aleyhlerine bunların şehadet getireceğim bahşer gününde diyor şeytan. Ben bunların yanına masumum diyeceğim. Bana vereceğini bu melunlara ver Ya Rabbi diyeceğim diyor kıyamet gününde. Ben elimi çektim, bunlar ellerini çekmiyor senin kullarından. Senin kullarını rahat ettirmiyorlar. Ben hiç olmasa gece yattıklarından sonra rahat ettirirdim. Bunlar gece gündüz senin kullarını dolap beygiri gibi senin aleyhine, senin gönderdiğin peygamberlerinin aleyhine, kitaplarının aleyhine bunlar uğraştırdılar, yaptılar, yıktılar. Benim yaptığımın yüz defasını, bin defasını, yüz bin defa fazlasını yaptı bunlar. Çok aşırdı, bana vereceğin bunlara yükle Ya Rabbi diyeceğim diyor. <gülüyor> Yazıklar olsun bunlara rey verip bunları başına getiren ahmaklara Ahmak, çünkü boyuna aşıladıkları bunların ustaları, akıllı insanları toplarlarmış. Düşünebilen insanları toplarlar. Hususi bir tumarhanaları varmış bunların. Hususi tumarhanada bunlara iğne yaparak, efendim, aksi telkin yaparak, döverek, söverek neyse bunların akıllarını bozup, efendim, yani insan sıfatından çıkarıp, öyle cemiyete toplumun içerisine koyverirlermiş. Ki bunlar artık akılları kalmamış, iradeleri kalmamış, İnsanlar olmuş. Surette insan. Lakin insanlıktan hiçbir alakaları kalmamış. Bunun gibi bu zamanda bütün dünyayı böyle mental havuz yapmışlar. Mental havuz, mental havuz yine e, akıllandırmak ister, tedavi etmek. Bunlar tedavi etmek değil akıllandırmak değil, daha delirtmek için, daha çıldırtmak için uğraşıyorlar. Üç gece evvel ki çılgınlık, geçmiş senedeki çılgınlığın yüz defa fazlasıydı. Demek ki bir sene içerisinde uğraştıkları, çalıştıkları çeşit türlü, yani yeni seneye hazırlık, Yeni sene olan hazırlık, geçmiş senedeki berbatlığı yüz defa geçiyor. Daha fazla delirtmek için, daha fazla çıldırtmak için. Her şeyi yapıyorlar. Tırmandırıyorlar. Lakin bize ulaşan alim e, Cenab-ı Hakk'ın ee, hükmüdür. Cenab-ı Hak e, O'nun ilmine kimse itiraz eden, hükmüne itiraz eden <gülüyor> el-ilmu indallah'tır. Hakikat ilimleri Cenab-ı Hakk'ın hazinesindedir. Lakin bizim bildiğimiz bu senenin son olması hakkındadır. Bununla beraber فَالْحُقْبُ لِلّٰهِ الْعَلِينِ كَبِيرٍ Hüküm mutlaka Cenab-ı Hakk'ındır. Dilediğini yapar. Lakin bize ulaşan haber bu çılgınlığın bu senede tamam olduğuna dairdir. Bilmiyorum, ondan ötesi gene Cenab-ı Hakk'ın hükmündedir, ilmindedir. Mahlukun ulaştığı ilmin neticesinden ben size söyledim. Benim bana işittirilenden. Lakin biz hakim değiliz, ahkemun hakimin Cenab-ı Hak'tır. Lakin bununla beraber bunu müjdelemek isterim ki bu dırmandan çılgınlığın hududunu bulduğumuza dairdir. Allah Tekrar göstermesin bu çılgınlık gecelerini ve günlerini ve yıllarını. Amin. Her şey bir yere kadar ulaşır, taş vakında vakitinde bir yere kadar çıkar, ondan sonra düşmeye başlar. Düşüş çıkıştan çok daha süratlıdır. Çıkarken Mukavemetten çıkıyor yukarıya. Aşağı dönerken yerin cazibesiyle kuvvetle iniyor, süratle iniyor. Düşünmüyor. Kime söylesin? Doğru söylesin. Ey, ey insan suretinde olan mahluk lakin insanlığa ulaşamayan mahluk. Suretin insandır. Büyükler öyle demiş. Hmm. Kırk günde ana karnında parmak kadar insan suretini alıyor. Suretini alıyor, lakin insanlık mertebesini bir kimse 40 yılda mücahadenin ancak alır. 40 senede insanı kamil. Ana karnında suretiyle görünüşü insandır lakin kemali yoktur. Zahiri kemalini almak için ana karnında 9 ay 10 gün. 9 ay 10 gün. Zahir kemalini alır, dünyaya çıkar. Dünyada da efendim yine o gelen yavru böyle böyle böyle böyle suretteki kemalini 18 yaşına kadar reşit oluncaya kadar alır. Lakin insanlık şerefini gaza binip insan-ı olması belki 40 sene ister. Belki 30 sene ister. Belki 50 sene ister. Çoğu insanlar şimdi başağa Yetişmeyen etingiyi başını vermeden saman olup gidiyor. Çoğu insanlar yarı buçuk başak veriyor, geçip gidiyor. Çoğu insanlar başını veriyor, lakin. çalınıyor kendisini gözetemediğinden başak çalınıyor ve dane tutmuyor Başağı görünüyor dane tutmuyor saman kabından gidiyor az kimseler başa ulaşıyor bazısında üç tane oluyor Beş tane oluyor. İstidadına, gayret ve himmetine göre yedi başak oluyor. Yedi başak dolu dolu oluyor. Her başağın üzerinde yüz tanesi oluyor. İnsanı Kamil yedi başa ulaşıp her başakta yüz zanesi olan buğdaya benzer. Bir eker yedi yüz tane. Bu cinsten insan şimdi yeryüzünde. Bizim gördüğümüzde gizlileri var da bu dolaşan sürülenin arasında öyle adam yok. Belki bir tane tutan kimse görünebilir. İki taneyi zor bulursun, üç taneyi daha zor bulursun bu haline girmiş. Dünyanın sonu böyle gelmiştir. Onun için tezruh riyah kıyamet günlerinin fırtınaları belirdiği vakitinde bunları yerinden söküp çör çöp edip de rüzgarın önünde dağılan samanlar gibi dağılıp gidecektir bunlar. Bitecektir. Danesiz ekin dolu dünya şimdi. 7 milyon adam var diyor. 7 milyonun içerisinde efendim dane tutan çok çok çok az. O birileri rüzgarın önünde dağılıp gidecek diyor. İmkanı yok durdurulmaz. Sonra insan-ı kamillerle Cenab-ı Hak tebliğ edecek yer yeryüzünü. yüzünün varisliğini insan-ı kamillere verecek. Hazreti Mehdi'nin zamanında aleyhisselam bütün dünyayı açacak. İnsan-ı kamil olan kullara, Allah en kullara, Allah'ın saltanatını kabul eden, Allah'ın saltanatını yeryüzünde kurup Yürüten kullar hükmedecektir bu dünyaya, bu zibiller, rabişler gidecektir. Tas hepsi, hepsi gidecek merak etme. Evet şu işte bir nokta. Bir nokta gözünden göremesin, mikroskopun altında göreceksin. O kadar küçücük bir nokta. O kadar güçlü bir noktayla davuşuyor, koskoca insan çıkıyor. Ondan sonra akılsız, fikirsiz, çılgın insanlar geliyor, diyor: Yaratan yoktur. Ne delil akıdısı be bu? Yaratan yoksa? İki noktadan sen nasıl çıktın be? Nasıl çıktın sen? Bu derecede akılsız. Ve okutmuyor, tiranlar okutmuyor, düşündürmüyor. Akılsız herifler, imansız herifler, dilsiz herifler, merhametsiz Akılsız, düşüncesiz kimseler. İnsan demeyorum bunlara. Bunların başına gelecek çok şeyler vardır, dümdüz edecek kendilerini. Cennet yolundan Ya Rabbi bizi ayırma. Size cennet yolunu söylüyorum. İsteyen bu oradakisi, sen onların dediğini desin. Cehennem yoludur onların yolu. Ya Rabbi Habibi Ekrem hürmeti için. Bizi sen Cennet yolundan, Habibi'nin yolundan ayırma. Bi habib, Habibi, Bi